Kınık'tayız. Kınık Merkez Mahallesi'nde rekor gelişim müşterimiz Fuat Cesur burada rekor gelişimi kullandık. Evet. Toprağımız neydi ne oldu? Toprağımızda ne değişim oldu? Öncelikle eski halini bahsedelim. Toprağımızda gabarma hani mevcut. Yani toprak gevşedi. Gevşedi. Tavluluk dediğimiz olay var. Evet. O, o oldu. Aha bitki gelişimi nasıl oldu bu çeşit Bit nedir çeşitli bir söyleyin çeşit Nur'dan Nur'dan Abi. çeşidi yeni bir çeşit bu evet. bir gösterelim önce sonra devam edelim yani üreticiler görsün Nur'dan denen e, yeni bir Evet çeşit e, Toprak e, önceden suyu alıyor mudu Nasıldı suyu emme olayı daha önce bu kadar emmiyordu suyu emmiyordu yani su göllenme yani mi yapıyordu mi? yana evet, göllenme yapıyordu şimdi hem e, alıyor altı sıcaklarına az bir suda mesela daha önce bir saat verdiğin suyu şimdi yarım saat 25 dakikada. Şimdi sulama zamanı alıyor. azaldı. Bir saat evet. verdiğim suyu 25 dakikaya düşürdük. Evet. Peki iki su arası ne kadar oldu? İki su arası 8-10 günden aşağı olmuyor yani. Şimdi e, bu sene sezon sıcak geçiyor. Evet. E, şimdi sıkan bir topraktı burası herhalde. Evet. Suyu evet. almıyordu. Evet. Suyu daha çabuk almaya başladı. Bir saatte alan yerde 25 dakikada aldırdık. Şimdi e, burada domatesin irileşmesi konusunda ne söyleyebilirsiniz? İrilik konusunda, meyve tutumu. Meyve tutumu da güzel abi. İrilik de güzel. Baksana. Yani orada bak. gösterdik. Şey olarak. Evet. Şu, Tepeleri de gösterelim. Şurada yani yani gösterelim. Bu, bu, şu şekilde tepe çiçekleri. Hoşuma. Evet. Çünkü bu domates budanmadı. O domates Budan, budanmadı. Budanık olmuş olsa zaten. Şöyle gösterebilir falan, misin? Şöyle Şuradan yani. şu alttaki şunları. Şöyle görünüyor. Yavaşça ne? Şurayı da. Evet. Bu şekilde görünüyor. Yani şu an... Bak. Burayı hani biz şöyle yapalım. Hı -hı. Bak. Şöyle göster. Bak, şuraya şuraya yavaşça. Bak, bak bak Görelim. Bak. Bak abi. Hı -hı. Bulgur bak, gibi abi. Bulgur gibi. Peki daha önce olmuyor mu bu böyle? Daha önce böyle şey yaptığın zaman sertleşiyordu. Sertleşiyordu. Şey yapıyordu. Yani toprak gevşedi, evet, çözüldü. Evet, toprak gevşedi. Yani ee, yeni sürülmüş, dikilmiş. Yeni sürülmüş, bak dikilmiş mesela, gibi. verilmeyen yer, bak buraya bak. Bu aralara yani vermediniz. Sadece var, var, setlere bak, verdik. Bak, buralara istiyor mu işlemiyor ama bu evet. verilen yer saldırıyor yani. Verilen yer saldırıyor. Ama buraya da işlediniz evet. değil mi? Aynı zamanda işliyorsunuz. Yok, diyorsunuz. yok. Sadece ha, yok. oraya verdiniz. Oraya çizdi verdik. Verdik. Çizdi çizdi verdiniz. Çiziğe verdiniz. Çiziğe, gorafa, şey, ee, şey yaptıktan sonra dırmıklaya verdik. Sadece oraya. Oraya Her verdik. Komple versen daha güzel. Şimdi bizim önerimiz gerçekte bu tip toprak sorunu olan yerlerde, e, öncelikle alana aslında yapılabilirse, Alan uygulamaları da daha başarılı, bu şekilde de başarılı. Orada direkt bitkiye olduğu evet. bölge ama kök şimdi bu bitkinin saça ortalama şuralara kadar gelmesi gerekiyor. Eğer o, buralara verseniz buralara girer abi bu birbiri. Buralara bir girer bir şey. ama şöyle söyleyeyim bitki e, bitkide diyelim toprakta biz kök sorunu yaşadınız, evet. saçak sorunu yaşadınız. Bitkinin kökü ne kadar çoksa daha çok daha çok saçaklanmaya evet. devam ediyor. Ama evet. bir noktada sıkıştırırsanız beslenme de azalıyor, gübreyi evet. de azalıyor. Evet. Ee, tavsiye eder misin kınık, evet. öncelikle fethiye, kaş, serer üreticileri Antalya ya, bölgesine? Tavsiye ederim abi. Gönül rahatlığıyla tavsiye edersiniz. Evet. Şimdi e, Orhan Bey siz ne söylersiniz? Öykü terim adına şimdi şöyle söyleyeyim. Biz öncelikle bu toprak dediğim gibi az önceki gibi. Bak. Sıktığım zaman normalde bu böyle bulgur gibi akıyor. Hı -hı. Geçesene. Evet. Sıktığı zaman daş gibi kalıyordu bu toprak abi. Ya verilmeyen yerinde belli bak. Şurada bak bura iz. İz burada bak. Şuraya dur. Bak, bak, bak, bak, burada işlenmiyor yani bu, Aynen. ama sağda bunu verildiği tarafı, bunu. Evet. tarlaya komple versen daha güzel. Böyle Verilse... bir çuval atıldı güzel. bu Güzel yani bu dediğin gibi, şimdi bu ağacın saçağı bu girer, bu biri birine şey yapıyor, İstersen Hı -hı. kürek getirelim, çakalım, burada saçağı buluruz biz doğru, şimdi, doğru. şu anda buluruz yani. Ee, gönül rahatlığıyla tavsiye gönül edersin evet. dekor gelişimi. Burada şu evet. testi de yapın, bunları sökerken, bir çekin, saçakları çekebileceğiniz mi? bir bakın. Ne kadar genişlemiş, bir çürüme var mı, bozukluk var mı? İki tane ağaç yoldum ben, muyor? Yolamazsınız. Yolamazsınız. güçlü. Yani. bir domates, Değil güçlü evet. bir ağaç yapısı, güçlü bir kök yapısı ile mevcut. Zaten rekor karışımı uyguladı sonra, kökler enine, boyuna her, yönlü her çalışıyor. şekilde çalışıyor abi. Gelişimine devam ediyor. Hastalık anlamında bir hastalık yaşamazsınız. Evet. Kökleri daima güçlü. Ama şunu da, şunu da belirtelim. Yani gübre, e, gübrelememizi, bitki beslememizi ve korumamızı korumamamızı mutlaka Yapılıyor. E, yapacağız. yapacağız. E, çünkü rekor gelişim bir araç bir gübre değil. Ama toprakta sağlığı iyileştirme, dirençle birlikte bir koruma da sağlamış oluyor. Hayır, toprağa çok güzel saldırıyor. Şey tutuyor abi. Canlı diri. E, diri tutuyor. Yani Sıkı şey. bir toprakta yani, bunu işte saldırıyor bu saldırdığı kaldırdığı da ağacın kök atma şeyi hızlanıyor pardon. yani daha şey Hızlanıyor. Ee, biz teşekkür ederiz. sarayı gezdirdiniz. Abi. Bilgileri paylaştınız. Şöyle bakalım. <gülüyor>